Şu anda bu evde bir arıza olduğunu tespit ettik. Bu arıza nedir? Normal şartlarda bu sigortaların her birinin üzerinde faz olması gerekiyor. Şu lambayı bir kapatalım. Şimdi bakın. Kontrol kalemine baktık. Burada fazı gördük. Ama diğer sigortaların her birinin üzerinde tek tek baktığımızda Faz olması gerekiyor. Ama faz yok. Şimdi lambayı açalım. Bağlantılar, pana bağlantıları doğru yapılmış. Bunda bir sıkıntı yok. Renk kodumuz tutuyor. Siyah. Faz olması gerekiyor. Mavi. Ne tür olması gerekiyor. Bunda da bir yanlışlık yok. Şimdi ne tür? Direkt olarak gelip Burada toplanır. Toplanır. Direkt bu hatlara gider. Faz. Ana kesicimizden çıkar. Atlama yapılarak diğer sigortalara gider. Diğer sigortalarda her bir odanın veya tuvaletin veya banyonun, çamaşır makinesinin faz enerjisini keser. Fakat bunlarda faz enerjisini kesmediği için ana sigortayı kapatmadığınız halde hala bu atlarda prizlerde enerji olduğunu görürsünüz. Yani baktığımızda diyelim örnek veriyorum. Sigortayı kapattığınızda lamba söner. Cihazlar kapanır. Ama... Hala ve hala evde faz olur. Şimdi bunun aşağıda e, sayaç bağlantısında bir yanlışlık yapılmış. Sayaçları bağlarken faz ve netür yerini karıştırmışlar. Bu sebepten dolayı sigortalar fazı kesmiyor. Şimdi aşağıya sayaç panosuna gidelim. Şimdi Normal şartlarda baktığımız zaman mavi ne tür? Doğal olarak. Kahverengi faz. Burası doğru. Mavi ne tür? Doğru. Faz doğru. Burada bir yanlışlık yok. Renk kodlaması tutuyor. Yalnız burada Arada ek yapılmış herhalde, ek yapıldığından dolayı renkler tutmuyor. Aslında renkler baktığınız zaman normal görünüyor, stony Baktığımız zaman faz giriş, faz çıkış, netür giriş, netür çıkış doğru görünüyor. Ama bu kolon altında daha önce tadilat yapıldığı için yukarıda uçlar karışmış. Aslında ne türü faza bağlamışlar. Fazı da ne türe bağlamışlar. Bu sebepten bir karışıklık var. Yukarıya yanlış biliyoruzlar. yoruşlar. Enerjiyi keseceğiz. Şu faz çıkışları. Faz çıkışı. Faz çıkışı. Bunu alacağız. Bunu da alacağız. Bunu da alacağız. Normalde işin aslına bakarsanız bunun faz, bunun ne tür. Yukarıda bu panoyu değişik yaparken faz ve ne uçlarını karıştırıp yanlış bir bağlantı yapmışlar. Şimdi mecburen bunu düzeltebilmemiz için bu ucu buraya bağlamamız gerekiyor. Yani rek kodu yanlışlığı var.